Bildiğiniz gibi YouTube'da Avrasya Yatırım isimli kanalda Dombili, Remzi Özdemir isimli sefil ile yanındaki götüne kalaycı nişadırı serpilmiş gibi sırıtıp gülen Evren Zelyut denen Sünepe zevatlar. Son zamanlarda vatansever ulusalcılık değerlerini yitirip şirazelerinden çıkarak Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolar gelecek, dolar altın çakılacak deyip yıllardır insanları tuzağa düşürerek fakir fukaranın dolarını, altınını silkeleten, Garibanların düşmanı, ümmeti küffar, engin avcı ve kıdemli analist gibi keferelerin yayınlarına eş değer olarak çok yüklü miktarda dolar gelecek diyerek videoların içinde üstü kapalı olarak sözlü anahtar kelimeler ile insanları panikletici subliminal mesaj verip aynı minmalde yayın yapıyorlar. Dostlarım, böyle küfrani zevatlara aldanıp da silkelenmeyin. Altın, 2022 yılında küresel piyasalarda sıkı para politikalarının etkisiyle altına değer kaybettirip, fırtına yaşatırken, çelik, demir ve diğer madenler ve elektronik hisse piyasaları da milyarderlerin servetlerini hisselerde eritti. 1500 doların altına düşmesi beklenen ons altın ise, beklenenin tam aksine başta Londra ve Amerika borsaları olmak üzere, ayrıca altın, Asya ülkelerinde de en çok kazandıran hisseler arasına girdi. 2022'de Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar, servet dağılımını etkileyen en önemli gelişmeler arasında yerini alırken, yanı sıra, Bitcoin'de zarara uğrayan Rus zenginlerin, altına yönelmesiyle birlikte, değer bulan altın tekrardan koruyucu seviyelere ulaşarak, çok az da olsa, Türkiye'deki altın yatırımcılarına olumlu yönde yansıdı. Döviz kurlarında bugün ve önümüzdeki gün için, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Yıl sonu rallisi yerine daha zayıf bir seyir oluşuyor, böyle olunca da Türk lirası güç kaybı yaşıyor, euro yatay olmakla beraber hafif kazançlı bir seyir izliyor. Çin'in salgınla mücadelede gevşeme yolunda ilerlemesi, özellikle Çin'de ihtiyaç duyulan ithalat nedeniyle euro ve sterline olan talebi arttırıyor ve global ekonomik aktivite için olumlu haber olarak algılanıyor. Dostlarım, bir önemli konuda, diğer yandan, enerji sorununu derinleştiren, Rus gazına tavan uygulanması meselesi var. Bu ise, karşılıklı kararlara yol açarak piyasaların ritmini bozuyor. Lakin, sezonsal fiyat dinami geçerli durumda. Rusya'nın, Avrupa'dan Euro kabul etmesi, Euro'yu daha değerli kılarak, gelişmemiş ülke para birimleri karşısında Euro'nun yükselişine neden oluyor. Yıl sonu ve Noel etkisi piyasaya katılımda düşüklük olduğu net olarak hissediliyor, işlem hacmi düşük, hatta son 6 gündür daha da çok düşmeyi sürdürüyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da şirketler, gelecek yıl alımlı bir resesyon yaşanabileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde resesyon, faiz artışını mecbur ediyor, faiz artırılması da Türk lirası gibi para birimlerinin üzerinde baskı oluşturup değersizleştiriyor. Dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret açığı, Kasım ayında bir önceki aya göre 15 milyar dolar azalarak 83 milyar dolara geriledi. Açık Kasım ayında ithalattaki düşüş nedeniyle yaklaşık iki yılın en düşük seviyesinde. Ülkede konut fiyat endeksi, yüksek kredi faizleri ve ekonomiye yönelik endişelerle Ekim ayında düşüşünü sürdürdü. Fakat dolarda herhangi bir düşüşe neden olmadı. Kıymetli arkadaşlar, dolar alın ve beklemede kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.